Herkese merhaba ben Tolga Özbek, bugünkü videomuzda size 3 pilotu anlatacağım. İki hikayeye böldüm ben bunu. Birinci hikayemiz keyifli, çok sevinçli, mutlu bir hikaye. Çünkü Basra Körfezi üzerinde uçarken karı koca pilot çift 35.000 fit irtifada yan yana uçakları geliyor. Ve yakın zamanlarda da havalimanına iniş yaptıkları için beraber buluşmaları fiziki anlamda havalimanında oluyor. Bu mutlu hikayenin biraz detaylarını anlatacağım size. İkinci hikayemiz ise biraz üzüntülü bir hikaye. Türkiye'de genel havacılık ve sportif havacılık konusunda çok uzun yıllar aktif olarak uçmuş, işletmecilik yapmış, kendi gyrokopter olarak adlandırılan hava aracını tasarlamış Bora Ayıldız hocamızı kaybettik. Kendisi aynı zamanda Vecihi Hürküş ile uçan son pilotlardan biriydi. Bugün son yolculuğuna onu Uğurluyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine, Türkiye'deki havacılık sektörüne de başsağlığı diliyoruz. Ama işte bu hayat, bir yanda mutlu haberler, keyifli haberler, diğer yanda ise üzüntülü, daha keyifsiz, acı haberler işte bir araya geliyor. Bunların karması da bir çorba halinde hayat haline geliyor ne yazık ki. Oğuzhan Yararcan ve olsan Yararcan aslında ben olsanı ve kardeşi Melih'i çok uzun yıllardır tanıyorum öğrencilik günlerinden beri Olsan ve Melih iki erkek kardeş ve babaları Eskişehir'de rahmetli babaları Hava İkmal Bakım Merkezi komutanlığında çalışan bir teknisyendi babaları o kadar çok havacılığı seven insan ki işte maket yapıyor havacılığın tarihiyle ile ilgili ve bu tutkuların da iki oğluna da aşılıyor. Ousan e, uçuş hayatına planörle başlıyor Türk Hava Kurumu'nda. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü'ne, pilotaj bölümüne bir, giriyor. Burayı da başarıyla bitirdikten sonra hava yollarında önce ikinci pilot olarak uçmaya başlıyor. Şu anda da Pegasus Hava Yolları'nda e, Airbus A320 tipinde kaptan pilot olarak kariyerini başarıyla devam ettiriyor. Kardeşi Melih de aynı şekilde, o da Anadolu Üniversitesi pilotaj bölümünü başarıyla bitirdi. Arkasından Pegasus'a girdi, o da kaptan pilot, o da evli eşi var. Ee, beraber e, uçuşlarına abi kardeş Pegasus'ta da devam ettiriyorlar. Oğuzhan bu havacılık tutkusunu uzun süre e, profesyonel mesleğin dışında da devam ettirdi. Önce bir Pits akrobasi uçağı aldı uçuşlar gerçekleştirdi. Çünkü e, bakıyoruz normalde işte havacılar çok meraklı, çok sayıda pilot var ama bunu aktif halde amatör olarak da devam ettirebilen pilot sayısı ne yazık ki çok az. Tabii bunda hani her şey işte istemekle olmuyor. Ülkemizde işte mali durumlar, maliyetler belli. Bir işte Amerika'da, Avrupa'daki gibi bunu yapamıyorsunuz. Çok yüksek maliyetlerle karşılaşıyorsunuz ama o varını yoğunu e, pitsin'e yatırdı. Sonra Belanca tipi bir uçak aldı ki bu Belankalar Türk kara kuvvetlerinde uzun yıllar uçtu. E, arkasından hizmetten çıkartılınca işte havacılık kulüpleri kişilere verdi. Onu alıp restore edip uçar hale getirdi. Ve en sonunda da son birkaç yıldır Sivrihisar'da Ali İsmet Öztürk'ün kurduğu tesislerde tarih uçakları uçuruyor. İşte DC-3 e, Dakota'yı iki gibi böyle e, uçurması gerçekten hem zor hem büyük. Havayolu pilotluk tecrübesini ve daha da önemlisi o amatör havacılık aşkını ortaya koyarak uçuşları gerçekleştiriyor. Gösteri uçuşları yapıyor. Onu da böyle e, benim de işte iki yıldır görev yaptığım e, Sivrisar Airshow'da önemli bir yeri var. Onu da belirtmemizde fayda var. Tabii Sivrisar'da bir havacılık açısından vaha. Ben eşi... Nurdan'la orada tanıştım. Ee, i̇nanılmaz böyle gözlerin içleri gülen bir çift, e, havacı bir çift. Nurdan Türk Hava Yolları'nda Airbus A330, A350 e, uçak tipinde ikinci pilot olarak görev yapıyor. E, havacılığın hayatları gerçekten çok zor çünkü bir araya gelmeleri oldukça zor. Birisi Pegasus'ta, birisi Türk Hava Yolları'nda. Yoğun uçuş programları var. A-330'lar uzun menzilli uçuşları yapıyorlar, işte kıtalar arası çoğunlukla. Örneğin uzak doğuya gidiyor, bu uçuş 8-9-10 saat sürüyor. Bir gün yatı yapılıyor, ertesi gün geri dönülüyor, belirli bir dinlenme süresi tekrar uçuşa gidiliyor. Öbür tarafta da işte Oğuzhan'ın yoğun bir A-320 ile yapılan uçuşları var. Fakat önceki gün çok komik bir şey denk geldi. Nurdan uçağı Airbus A-330, Kuala Lumpur'dan kalkmış ve Türkiye İstanbul Havalimanı'na doğru uçuyordu. Basra Körfezi'ne gelirken bu arada da çok enteresan bir tesadüf. Olsen'ın uçağı da Bahreyn'den kalkmıştı ve 35.000 fit'te yaklaştılar. Sonrasında böyle bir kısa bir röportaj hazırladılar. İsterseniz onu bir dinleyeyim. Nasıl olmuş? Onlarla ilgili biraz konuşmaya sonra devam ederim. Merhabalar. Ben Olsen Yarazan. Annurdan Yarazan. her ikimiz de havayolu pilotuyuz. Ben Pegasus Yolları'nda Airbus 320 filosunda kaptan pilot olarak görev yapmaktayım. Ben de Türk Havalarında E-Basış Yatası Filosu'nda 2. pilat olarak görev yapıyorum yaklaşık 6 yıldır. Ailemizde tabii aynı anda uçuşa gittiğimiz oluyor. Ancak geçtiğimiz gün çok tesadüfi, çok keyifli bir uçuş gerçekleştirdik. Aynı anda aynı rotayı takip ederek İstanbul'a kadar bir uçuşumuz oldu Basra Körfezi üzerinde. Parkova'nın Paris'ten bir sefer yapıyordu, Oğuzhan'da Bahreyn İstanbul seferi yapıyordu. Benim kalkışımdan yaklaşık 8 saat sonra Oğuzhan'da Bahreyn'den havalandı tırmandı ve uçaklarımız tesadüfen havada buluştu. Yani Aslında bir, bak, bir bakıma e, Nurdan'a uçuşunda da İstanbul'a kadar evimize kadar beraber geldiğimiz bir uçuş gerçekleştirdik. Eşim bana eşlik etmiş gibi oldu. Biraz da. Bizim, ya bu unutamayacağımız bir uçuş oldu kısaca. Bizim için harika bir an oldu. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Tabii bunları takip etmek için Flightradar24 diye bir site var, ee, bu şey gibi oldu böyle araya reklam koyan e, youtuberlar gibi olduk ama reklam falan değil, Flightradar bize para vermiyor, merakların yanı sıra birçok kişi işte çocuğunu karşılayacak, eşi bir yerden geliyor veya profesyonel anlamda bir iş amaçlı birini karşılayacak havalimanına, Flightradar çok ciddi takip ediliyor. Peki Flightradar nasıl çalışıyor? Uçaklarda transponder olarak adlandırılan bir sistem var. Bu sistem uçağın yüksekliğini yani irtifasını, hızını, uçuş başı gibi böyle temel uçuş verilerini radara yolluyor. Radar üzerinden de e, sivil radarlarla ADSB olarak adlandırılan sistem üzerinden bu gözükerek uçakların takibi gerçekleştiriliyor. Yani hava trafik kontrol kontrolörleri bu bilgilere göre havada trafiği yönlendiriyor. Flight radar tamamen gönüllerden oluşan bir e, kurum, kuruluş diyelim. Siz talepte bulunuyorsunuz. O ADSB sinyallerini takip edecek bir anten yollanıyor size. Bu anteni evinize veya güzel bir görüş alanına sahip bir yere koyuyorsunuz ve bu anteni işte bilgisayarınız üzerinden internete bağlıyorsunuz. Sizden bu internetin işte 24 saat kesintisiz çalışma talebi var. Onlar boşlukları belirliyorlar dünya üzerinde ve o boşlukların olduğu noktalara bu antenleri talep edenlere yolluyorlar. Bu antenlerin menzilleri coğrafist, şartlar, antenin görüş açısı veya nereye koyduğunuz, hangi yükseklikte koyduğunuz gibi farklı farklı özelliklere sahip. Geniş bir alanı tarıyor ve uçaklar, bu transponder bilgilerini paylaşan uçakları siz sistemden görebiliyorsunuz. Çok keyifli paylaşımlar oluyor. Bir yandan da tabi olayın istihbarat tarafı da enteresan. Farklı farklı yere gitmiş uçakları takip edebiliyorsunuz. İşte bir bakıyorsunuz bir Birleşik Arap Emirlikleri uçağı Libya'ya bir kargo uçağı gelmiş, niye gelmiş falan diye böyle bunları böyle sorgulayarak enteresan bilgilere de ulaşabiliyorsunuz. Bunun da böyle bir tarafı var. İşte görüyorsunuz koca dev radarların yanı sıra bu basit sistemlerle de uçaklar takip ediliyor. Ama her şeyde olduğu gibi %100 emin misiniz? Hayır. Bu sadece bir hobi amaçlı, meraklıların takip ettiği bir platform. Gerçek anlamda %100 uçağı gördü şunu yaptı bunu yaptı diyemiyorsunuz. O transponder bir kapandığı zaman hiçbir şey alamıyorsunuz ama transponderu kapatsa bile özellikle askeri radarlar bu tür trafikleri rahatlıkla takip edebilecek durumdalar. Yeter ki o radar kapsama alanı içerisinde yer alsın. Evet bu tatlı güzel çifte mutluluklar diliyoruz. İnşallah gözlerinin içleri gülüyor. Ben hep gördüğüm zaman onlara böyle nazar değmesin diyorum. Çünkü havacıların gerçekten işleri çok zor. 7-24 uçuyorlar. İşte bir de çocukları falan olduğu zaman bir babanın hem annelik yapması veya annenin de aynı zamanda babalık yapması. Çünkü birisi muhakkak uçuşta oluyor. Aynı şirkette uçan işte karı koca pilot veya işte birisi kabin memuru olabiliyor bu tür çiftler için havayolu şirketleri uçuş planlamaları sırasında ortak günler belirliyor en azından birkaç gün beraber olmalarını sağlıyor veya mümkünse tabi aynı uçak tiplerinde görev yapıyorlarsa aynı uçuşa planlayıp yatı görevlerinde beraber olmaları sağlanıyor bunlar tabi çiftlerin tercihleri doğrultusunda. Ama ayrı şirketlerde olunca gerçekten görüşmeleri için çok aylık kısıtlı bir zaman oluyor. Aile içinde tabii beraber geçilen zaman özellikle de çocuklar için çok çok önemli. O yüzden havacı çiftler çok zorlu bir hayatı birbirlerini ayın belki 5-6 günü görebilerek geçirmeye çalışıyorlar. O yüzden zor bir hayat. Herkese mutlu olmalarını işte bu tür havada güzel kesişmeleri yakalamaları şeyinde temennisinde de bulunmak istiyorum. Gelelim ikinci haberimize, Bora Yıldız hocamızı kaybettik, Bora Hoca kimdir derseniz Ben uzun yıllardır işte Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden devamlı böyle kendisiyle temas halindeydim, hep konuşuyorduk, i̇şte bir gün İzmir'e geleceğiz Röportaj yapacağız, bu anıları, bu anlattıklarını ölümsüz hale getireceğiz diye. Ama bir türlü e, mümkün olmadı bu ne yazık ki. Dün vefat haberini aldım, bugün de son yolculuğuna İzmir'de uğurlanıyor. Bora hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, havacılık sektörüne başsağlığı diyoruz. Peki Bora hoca kimdir? E, kendisi liseyi bitirdikten sonra Türk Hava Kurumu'nda planör kurslarına katılıyor ve uçmayı çok seviyor. Kendisinin bu merakı, yeteneği ile birlikte o dönemde Türk Hava Kurumu pilot adayları arıyor yetiştirilmek üzere ve Türk Hava Kurumu başvurusunu kabul ediyor. Ankara'ya giderek motorlu uçuş eğitimi alıyor ve arkasından kadrolu Türk Hava Kurumu'nun pilotu oluyor. Fakat kendisinin iyi bir eğitimi var, iyi bir aile eğitimi var ve iyi de bir pilotaj eğitimi alıyor. Yaklaşık 10 yıllık sürede Türk Hava Kurumu'nda çeşitli görevlerde bulunuyor. İlaçlama pilotluğu yapıyor ve sonra kendi kariyerine kurduğu ilaçlama şirketiyle uzun yıllar devam ettiriyor. Şimdi ilaçlama pilotluğu dendiği zaman gerçekten pilotluk mesleği içerisinde çok yüksek tehlikeye sahip, iyi pilotaj yeteneğinizin olmasını gerektiren bir sektör. Çok abuk subuk yerde bir tarlaya, belki bir yoldan kalkıyorsunuz, çok iktidai bir meydandan kalkıyorsunuz. Altınızda ağır yüzlerce litre ilaç var ve o ilacı gidip o tarlanın belirli noktasına çok doğru bir irtifadan uçarak çünkü yüksek uçsanız ilaç dağılıyor etkisini kaybediyor adeta tekerleklerinizi o başakların ekinlerin üzerine böyle değdirerek uçmanız gerekiyor ve tabii ki bu uçuşlar sırasında öyle arazi her yerde düz değil yamaçta tarla var Derin bir vadinin içerisinde bir tarla var, minicik bir tarla var veya sağında solunda yaklaşmasında yükselmesinde e, yüksek gerilim hatlarının olduğu böyle çok zorlu yerlere adeta elinizde böyle bir e, sulayacağınız bir şey düşünün. Böyle bir saksıya pıt pıt pıt sulaya sulaya bir yerlere gidiyorsunuz. İlaç çok pahalı, uçuş çok pahalı, onu yanlış yere attığınız zaman çiftçinin ürünü bütün yılki emeği heba olabilir. O yüzden böyle ilaçlama çok önemli. E tabi da uçmak ciddi pilotaj gerekiyor. Gün doğumuyla kalkıyorlar, gün batımına kadar onlarca saat sürekli böyle ci çekerek, dalarak çıkarak ve o günün özellikle mesela güneyde mesela Adana'da falan yapılır bu ilaçlama zamanında tabi. O sıcakta uçmak o kadar zordur ki ve bir anlık bir dikkatsizlik kaza yapmanıza neden olur. E, Bor Hoca dediğim gibi çok iyi eğitim almış ve kendini de çok yetiştirmiş, çok okuyan, çok takip eden, çok ayrı bir insandı. Ve bir lafı vardı, hani zira ilaçlama o kadar böyle bir nankör bir meslek ki. E, ben derdi, postu deldirmeden bu işi başarıyla tamamlayıp lisansımı astım e, ve bu e, havacılığa e, profesyonel anlamda veda etmem çok büyük şans. Çok sayıda arkadaşımız öldü işte yapılan hatalar, pilotaj hataları, bakım hataları, idare hatalar gibi böyle o hikayeleri, çok acı hikayeleri anlatırdı. O iyi eğitim, sürekli kontrol, bir de tabii sonuçta o uçaklar çok iptidai, işte yedek parçalarını değiştireceksiniz. Ee, örneğin sektör o kadar rekabetçi ki gidip işte idareten bir parça takanlar, çok farklı yakıtlar kullananlar falan gibi çok böyle enteresan bir dönemdi o dönemler. Oraya rağmen ayakta kalıp bunu profesyonel bir şekilde yapabilmek, kaza da yapmadan hayatı tamamlayabilmek gerçekten çok çok büyük başarıydı. 2000'li yılların başında Türkiye'de alınan bir kararla havadan ilaçlama, çeltik ve ee haşerelere karşı yani haşere derken işte büyük şehirlerde işte sivrisine, karasine falan yapılanlar dışında yasaklandı ve dev bir sektör, yaklaşık 150-200 uçaklık bir sektör öldürüldü. E, o sektörde çok iyi pilotlar vardı, çok iyi teknisyenler vardı. Ve yeni pilot yetiştirilemediği için genel havacılıkta çok önemli bir ekmek kapısı, bir sektör baltalanmış oldu. O ilaçlama uçakları, haraç, mezat dünyanın farklı yerlerine satıldı. O i̇nsanların bir kısmı e, Bora Hoca gibi e, uçuşlarını tamamlayıp, işte, lisanslarını atıp kapattılar, bu işleri başka işler yaptılar. Biraz daha genç olanlar uçuş okullarına öğretmen oldu ama çok çok büyük bir tecrübe kaybedildi. Belki o pilotlar o yetiştirme devam edebilseydi. işte bugün ne diyoruz? Orman yangınları. işte ilaçlama pilotluğunun temelidir orman yangını. Buralara bir pilot sorunumuz olmayacaktı. Bir teknik ekip sorunumuz olmayacaktı. Bir genel avacılık nosyonumuz devam edecekti. Bugün ne yazık ki çok az sayıda ilaçlama uçağımız kalmış durumda. Ee, bakalım onlar da nereye gidecek, ne olacak, ne kadar yaşayabilecekler. Ben de çok merak ediyorum. Borovacan'ın tekrar hayatına dönersek işte planörle uçuyor, bez kaplama, magister, uğur uçaklarında uçuyor, ilaçlamalar yapıyor ve enteresan bir anısın da 1960'ların sonuna doğru Veciy Hürkuş ki Türk Havacılığı'nın efsane ismi beraber uçma şansına sahip oluyorlar. Veciy Hürkuş o yıllarda Maden Tetkik Arama MTA adına Dragon Rapid uçağıyla özel uçuşlar yapıyor. O uçağa konulan aletler var ve uçtuğu bölgede madenleri tespit ediyor. Ee, ve bu uçuşlarda bir tanesine, yanlış hatırlamıyorsam Adana'da denk geliyorlar. O gidip kendini tanıştırıyor. Ya diyor, ben diyor bir uçuşa gideceğim işte benim bir aynı, aynı anda bu aletleri kontrol etmem lazım. Benimle uçar mısın diyor ve e, yanlış hatırlamıyorsam böyle bir buçuk iki saatlik bir uçuşa beraber uçuyorlar. Kumandaları ona veriyor. O tabii Bora Hoca için inanılmaz gurur verici böyle çok keyifle anlatırdı onları. Ah işte keşke bu güzel anları kamerayla kaydedebilseydik ve sizlere de aktarma şansımız olabilseydi. İşte bazen hayat olmuyor. Bora Hoca ziraylaşlamayı bıraktıktan sonra e, İzmir'de yaşıyordu. İzmir Çeşme'de e, işte teknesi vardı onunla ilgileniyordu ve sportif havacılıkla da bağını kaybetmemişti. Jyrokopter kendi jyrokopterini yapmak üzere çalışmalar yapıyordu. Jyrokopter gerçekten çok ilginç bir hava aracı. Tepesinde helikopter gibi bir ana rotor var ama o motora bağlı değil. Tamamen arkasında o iki kişi veya tek kişilikse pilotun arkasına konmuş motorun itme gücüyle oluşan rüzgarla dönen diyelim size. Ve ona verdiğiniz kumandayla çok kısacık pistlerden kalkabilen. Deli gibi yan rüzgar esse bile emniyetle inebilen, motoru dursa minicik bir tarlaya böyle iniş yapabilecek bir hava aracıydı. E, Alaçatı'da Eczacı e, Hakan Çetinkaya'ya çok yardım ederdi. Aynı zamanda e, Hakan abinin de yakın arkadaşı e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, yaşayan Serdar Özcezarlı ile çok iyi böyle onların böyle bir ağabeyi gibi, gibiydi. Ne yazık ki Hakan Çetinkaya'yı ve Serdar Özcezarlı'yı 2019 yılında bir kazada kaybettik. Ee, Kuzey Kıbrıs'ta Serdar Hoca yeni bir e, ultralight tipi bir uçak almıştı. Hakan Hoca'yı da çağırmıştı yanına. Beraber uçarken ne yazık ki e, uçuş sırasında bir kaza geçirdiler. İkisini de kaybettik. O kaza e, Bora Hoca'yı çok üzmüştü. Yine de o kendi cyrokopterini geliştirmek için işte pal tasarımı, e, diğer tasarımları üzerine böyle keyifle çalışıyordu. Ne yazık ki bunları Tamamlamaya, uçurmaya ömrü vefat etmedi diyelim. Bora Hoca gerçekten çok özel bir insandı. Sürekli mesajlaşırdık biz kendisiyle. İşte çektiğimiz videolar, haberlere kendi yaklaşımıyla yol gösterirdi. Çok iyi bir arşivi vardı havacılık konusunda. Ve o dönemin fotoğraflarını çekerek, bir kenara koyarak bir tarihe de aslında bir tanıklık etmişti. Bora Hoca'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten Türk Havacılığı için büyük kayıp. Evet bugün sizlere birisi keyifli, birisi de ne yazık ki üzüntülü, hayat böyle. iki pilotlukla ilgili hikayeyi size paylaşmaya çalıştım. Yavaş yavaş yıl sonu geliyor, yılı kapatıyoruz. Cuma günü 31 Aralık'ta özel bir canlı yayın yapacağız. Saat 14 için planlamayı yapıyorum ve bu yayında... Ee, bazı sorular sorarız, keyifli böyle bir muhabbet ederiz ve elimde bazı hediyeler var. Sizlere ben bunları dağıtmak istiyorum ama e, hediye çekilişiyle ilgili öncelik üyelerimize, diğer e, üyelerimiz de alacaklar bunlarla ilgili ama e, eğer kanalımıza katı ile destek verebilirseniz, üye olabilirseniz daha da şansınızın artacağını söyleyebilirim. Cuma günkü canlı yayınımızda görüşmek üzere. Arada da tabi ki videolarımız olacak. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.